Evet öncelikle gelen taraftarlarımızı, stada gelen taraftarlarımızı, maçın başından sonuna kadar ilk defa hiç susmadan bizi destekleyen taraftarlarımızı çok tebrik ediyorum. Böyle başlamak istedim çünkü hakikaten takdire şayan tebrik edilesi bir performans oldu bizim adımıza. İnanılmaz bir atmosfer yaşadık. Sanki ben özür söylüyorum sanki Şampiyonlar Ligi'nde futbolculuk dönemime geçtim, gittim. O kadar güzeldi atmosfer. Bu atmosferden dolayı da takımımız iki kat motive oldu. Maçtan önce gelen zaten tesislere gelen taraftarlarımızın verdiği destek ekstra motive sebebiydi. Ama statta böyle bir atmosfer çok çok daha etkileyici oldu açıkçası kendi adımıza. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Oyuncularla beraber oyuncu arkadaşlarımızla beraber. 90. dakika haricinde bir tane pozisyon vermedik. Bu teknik anlamda, taktik anlamında, performans anlamında bizi çok hem ilerisi için hem de bu maçın için inanılmaz mutlu etti. Akabinde kazandık. Sadece Urfa Spor'u kazandık. Urfa Spor maçını kazandık. Bundan sonra daha bu atmosferi kaybetmeme adına, bu kadar güzel, bu kadar muhteşem bir seyirciyi tekrar stada getirme adına yolumuz devam ediyor. Sadece bir maç kazandık. O yüzden evet çok sevindik, çok mutlu olduk. Şu anda ekibimizi altı aldık ama daha lig bitmedi. Biz bu coşkuyu, bu sevinci hep söylüyoruz. Sezon sonunda bu kupayı buraya koyup daha güzel coşku daha güzel eğlence yaşamak istiyoruz o yüzden maç bitti önümüzde Urfa maçından çok daha zor bir maç var deplasmanda gençleri onları da analiz etmeye başladık çalışmaya başladık bugün o yüzden tüm taraftarlarımızı tebrik ediyorum teşekkür ediyorum ama oyuncularımızın da hepsinin anından öpüyorum muhteşem performans muhteşem oyun giren çıkan herkes oynayan oyna, oynamayan herkes ayrımcılık yapmadan her oyuncunun performansı sahaya girmeyen bile performansı inanılmaz iyiydi o enerjisi İnanılmaz iyiydi. O yüzden çok mutluyuz. Bütün oyuncularımı, bütün kulüp personelini, bütün taraftarlarımızı, bütün yöneticilerimizi tebrik ediyorum. İnşallah dediğim gibi sezon sonunda çok daha güzel eğlence, çok daha coşkulu bir sevinç yaşarız. Teşekkür ederim. Ya takım, özellikle çok güzel bir takım ortam var burada. Aile ortamım var. Yani takımdan öte aile ortamı var. Maça gelirsek de bizim için zaten önemli bir maçtı. Biz takım olarak inanıyorduk maça galibiyetle bitireceğimize. Nitekim de öyle oldu. Gelen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hocamızın da dediği gibi, taraftarlar bizim için itici güç. Bundan sonra da önümüzde önemli maçlar var. İş sahadaki maçlarımızda onların desteğini her zaman bekliyoruz. Teşekkür ederim tekrardan. Öncelikle Urfa maçı için, kazandığımız için çok mutluyuz. Takım olarak, cami olarak bu maça çok kenetlenmiştik. Hafta başından beri antrenmanlarda taktik disipline çok uyduk. E, hocanın söylediklerini arken yerine getirdik. Antrenman da taktik antrenmanın da olsun. Bu e, maçı kazanacağımız hafta başından belliydi. Çok istekli, çok arzuluyduk. Bunu da sahaya yansıttığımız için çok teşekkür ediyorum takım arkadaşlarıma. E, bir paranteze taraftarlarımızı açmak istiyorum. Hocamızın da dediği gibi yani ekstra bir atmosfer vardı. Hani ikincilik, birincilik, süperlik düzeyinde. Bu atmosfer vardı. Bunları bize yaşattıkları için çok çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerini bizden esirgemesinler. Yarış devam ediyor. Önemli bir maçı atlattık. Şimdi önümüzde zor bir maç var. O maçı da Allah'ın izniyle kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerlemek istiyoruz.